Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Nisan ve Mayıs aylarında tutulmalar döngüsüyle beraber her birimiz farklı alanda zorlanmalar yaşadık. Bir yeni ayımız ve pardon bir güneş tutulmamız aynı zamanda bir ay tutulmamız vardı. Dolayısıyla... Biraz sudan çıkmış balığa döndük ve kafamız karıştı ancak siz bu duruma alışıksınız çünkü geçtiğimiz sene itibariyle güney ay düğümünü burcunuzda misafir etmiştiniz dolayısıyla farklı alanlarda daha rahat alanlarda deneyimlemeye başladınız. Özellikle e, bu tutulmalar döngüsünü nasıl deneyimlediniz? yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü e, her birimizin farklı alanlarda e, kafa karışıklığı yaşadığını, direnç gösterdiği konularda kırılmalar yaşadığını düşünüyorum yorumlarda. E, lütfen e, kendi deneyimlerinizi aktarın arkadaşlar. Haziran ayına baktığımız zaman nispeten daha sakin, e, daha olumlu ve iyicil etkilerin olduğu bir ay olacak. Haziran ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa veya ilk defa benimle karşılaşıyorsanız abone olarak desteklerinizi gösterirseniz ve aynı zamanda bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz diyerek hemen Haziran ayı gündemine e, göz atmak istiyorum. 3 Haziran tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Geçtiğimiz ay itibariyle İkizler Burcu'nda Merkür Retro Harekete başlamıştı. Merkür akabinde 26 derece boğa burcuna kadar geriledi ve 3 Haziran tarihinde tekrar 26 derece boğa burcunda düz seyrine başlıyor olacak Merkür. Ee, Tabi ikizler burcunda 7. evinizde başlayan bu retro hareket ikili ilişkiler alanında bir takım e, sorgulamalar yapmanızı sağladı. Ve e, devam eden süreçte 6. evimize doğru gelirdi. Yani iş hayatınız, gündelik rutinleriniz, birlikte çalıştığınız kişiler, sağlığınızla alakalı konular gündeme gelmiş olabilir. Bu konularda özellikle Haziran ayının ilk haftalarında yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Yeni iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Sağlığınızla alakalı önemli adımları da keza yine bu süreçte atabilirsiniz. 5 Haziran tarihine geldiğimizde Satürn retrosu başlıyor. Satürn 25 derece kova burcunda retro harekete başlayacak. Tabii Satürn retrosu aylar süren bir retro hareketi olduğu için hemen Haziran ayında etkilerini hissedemeyebiliriz. Ancak Satürn uzun zamandır Kova burcunda, sizin üçüncü elinizde ilerliyor. Özellikle düşünme yapınızı, iletişim tarzınızı, yakın çevrenizde olan ilişkilerinizi düzenledi süreçte. Bununla beraber artık eski düşünce kalıplarından sıyrılmış olabilirsiniz. Belki en yakınlarınızda kendinizi ifade ederken zaman zaman zorluklar yaşamış olabilirsiniz. E, iletişimle alakalı aksaklıklar yaşadığınızı düşünüyorsanız ancak kendinizi izah etmek için kendinizi e, ortaya koymak için yeterince çaba göstermediyseniz bunlarla yüzleşmenizi sağlayacak bir retro olacaktır. Yani satürn aslında çaba göstermediğimiz emek göstermediğimiz, göstermediğimiz yeterince e, özenmediğimiz konuları tekrar karşımıza çıkarır ve e, tekrar bir de bu gözden bak e, şeklinde bir uyarıda bulunur ki e, o karmik düğümleri Evet 12 Haziran tarihinde Venüs-Uranüs kavuşumu yaşanacak. 16 derece Boğa Burcu'nda önemli bir kavuşum. Bir kişisel gezegenle bir jenerasyon gezegeninin kavuşumunda aslında karakter biraz jenerasyon gezegeninin karakterine bürünüyor. Dolayısıyla Uranüs'ü bir etki yaşamamız muhtemel. Siz bu etkiyi altın evinizde yaşayacaksınız, iş hayatınız, iş arkadaşlarınız. Özellikle sağlığınız, gündelik rutinleriniz, mücadele ettiğiniz alanlar. Bunlarla alakalı ani gelişebilecek bir durum olabilir. Belki iş yerinde aniden yükselebilirsiniz. Maaşınız artabilir, terfi alabilirsiniz. İş ortamından bir kişiyle aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Venüs de işin içinde olduğu zaman. Ya da daha venüsyen bir işe girebilirsiniz. Yani bu noktada özellikle sanat, güzellikler, kadınlar, ilişkiler adına bir takım meslekler, fikirler aklınıza gelebileceği gibi daha güzel, daha fit, daha çekici gözükmek için sağlık alanında belki spora başlayabilirsiniz, belki diyet programlarına başlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu alanda özellikle önemli değişimler yaşanabilir gibi gözükmekte. 13 Haziran tarihinde Merkür İkizler Burcu Geçişine başlayacak. Merkür'ün ikizler burcu geçişi aslında bize Nisan ve Mayıs aylarını hatırlatıyor. Retro'dan öncesini hatırlatıyor. Merkür'ün ikizler burcu geçişiyle beraber o gündemleri tekrar hatırlayabilirsiniz. İkili ilişkiler alanında ne gibi deneyimler yaşamıştınız? ilişkiye dair çözülmesi konuşulması anlaşılması gereken durumlar olabilir yeni iş birliktelikleri ortaklıklar evlilikler anlaşmalar sözleşmeler görüşmelerde yine süreçte aktif olabilir gözüküyor 14 Haziran tarihinde yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay meydana gelecek bu dolunaya baktığımız zaman burcunuzda özellikle yükselen dereceniz bu civardaysa Doğrudan e, ASC noktanızda meydana gelecek demektir. Birinci ev ve ev aksı tetikleniyor. E, bununla beraber bu dolunaya Neptün'ün de bir kare görünümü var balık burcundan. Sizin haritanızın köşe noktalarının tutulduğunu söyleyebiliriz tabii ki sevgili yaylar. E, birinci ev, 7 ev, dördüncü ev özellikle evli olan yay burçlarının ailesiyle alakalı Önemli sorumlulukları gündeme gelebilir. Bazı kapanış enerjileri söz konusu olabilir. Size e, uzun zamandır yük olan, e, uzun zamandır üzerinizde baskı oluşturan unsurlarla alakalı e, bir kapanış, bir tamamlanma evresi söz konusu olabilir. E, süreçte özellikle ikili ilişkilerin, aile ilişkilerinin gözden geçirileceği bir gündem var gibi gözüküyor açıkçası. E, Burada ailenizle alakalı bazı yanılsamalar da söz konusu olabilir, ilizyonlar da söz konusu olabilir. Gerçekçi kararlar verdiğinizden emin olmanız tavsiye olunur sevgili yay burçları. 15 Haziran tarihinde önemli bir kavuşum var. Mars ve Chiron. 15 derece Koç burcunda kavuşuyor. Eşiron uzun zamandır Koç burcunda zaten e, bu alanda özellikle 5. evinizde. aşk hayatınız, cinsel hayatınız, çocuklarla olan ilişkileriniz, hobileriniz ve yaratıcı girişimleriniz alanında sizi bazı gerçeklikler ile yüzleştiriyor. E, Marsın da burada oluşu büyük bir Big Bang etkisi yaratacak sanki bu yarayı çözmek için bu sıkıntıyı telafi etmek için hadi harekete geç der gibi bir hali var. Burada birçok yay burcu için yaralarını telafi edecek bir aşk gündemi söz konusu olabilir. Çocukla alakalı bir sorun varsa bu sorun çözülebilir Yaratıcı bir girişim, spekülatif bir yatırım, bir hobinin tekrar can bulması gibi durumlarda söz konusu olabilir süreçte. Dolayısıyla önemli bir kavuşum olduğunu düşünüyorum. Yaramızı kanata kanata aslında bize bir takım gerçeklikleri gösterecek ve harekete geçmemizi sağlayacak bu kombinasyon. 16 Haziranla 19 Haziran aralığında biraz gökyüzünde sert ve tatsız olarak nitelendirebileceğimiz etkileşimler var Öncelikle 16 Haziran'da Güneş Neptün karesi ki doğrudan sizin de haritanızın köşe noktalarını ve dolunayı tetiklemekte 19 Haziran tarihinde ise Venüs Satürn karesi söz konusu olacak özellikle kendinizi ifade etmekte zorluk yaşayabileceğiniz en yakınlarınızla ilişkilerinizde bazı hayal kırıklıklarının aktive olabileceği bir süreç. Tabii birkaç günlük bir süreçten etkileşimden bahsediyoruz. Akabinde başlayacak 19 Haziran ila 21 Haziran arasındaki sürece baktığımızda bu durum biraz telafi edilecek. Güzel ve destekleyici görünümler var. 19 Haziran'da Venüs ve Neptün arasında, Merkür ve Jüpiter arasında, 20 Haziran'da ve akabinde son olarak 21 Haziran tarihinde Venüs ve Plüto arasında. Güzel bir üçgen açı kalıbı var. Ee, özellikle Venüs-Plüto arasındaki etkileşime dikkat çekecek olursak, Venüs'ün 27 derece boğa, Plüto'nun da 27 derece oğlak burcunda olduğunu görüyoruz. Ee, tutkulu bir etkileşim, e, cesaret gerektiren bir etkileşim. Sizin haritanızda özellikle iş hayatınız, parasal durumunuzu iyileştirmeye yönelik bir takım fırsatlar yakalayabileceğinizi gösteriyor. Maddi anlamda yükselişe geçebilirsiniz veya çevrenizden, iş ortamınızdan destekler sağlayabilirsiniz sevgili yay burçları. 21 Haziran tarihinde Güneş'in yengeç burcu geçişiyle beraber yeni bir aylık bir döngüyü başlatacağız. Güneş'in 8. yüze geçmesi Artık o ikili ilişkilerden biraz elinizi eteğinizi çekeceğinize ve e, biraz daha parasal konulara yönelim göstereceğinizi ifade etmekte. Ancak 23 Haziran'da Venüs 8'ler burcuna geçiyor. Bu da ikili ilişkilerde yaşanan sıkıntılı durumları telafi etmek adına fırsatlar yakalamanızı sağlayacaktır. Yeni ilişkiler olabilir. Partnerinizin veya ortağınızın ılımlı ve yapıcı tavırları sizi tekrar ilişkiyi telafi etmeye yönelik eylemlerde bulunmaya yöneltebilir. Evet, ayın sonuna doğru ilerlediğimizde... 28 Haziran tarihinde Neptün retrosu başlıyor. Neptün 25 derece balık burcunda retro harekete başlayacak. E, tabii Neptün retrosu da aylar süren bir etkileşim ve çok az bir hareketi söz konusu olduğundan her birimiz aynı oranda hissedemeyeceğiz. Ancak Neptün retrolarında bazen gerçeklerle yüzleştiğimiz, bazen illüzyonlara kapıldığımız, kendi içimize çekilip, e, hayal kurduğumuz ve e, tasarlama sürecinde olduğumuz gündemler vardır. Özellikle biraz kendi aileniz, kendi eviniz, kendi yuvanızda vakit geçirmek isteyebileceğiniz, kendi mahrem alanınızı kurmaya çalışabileceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz süreçte. Evet, süreç süreçte. Ay sonuna geldiğimizde ise son gökyüzü etkileşimi Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ile beraber Haziran ayının kapanışını gözlemliyoruz. Yengeç Burcu'nda meydana gelecek olan bu yeni ay sizin haritanızın 8. evinde özellikle bir ortaklı girişim, eşin maddi durumuyla alakalı önemli bir konu. Bunun yanı sıra krizlerin çözümlenmesi adına, zor bir meselenin çözümlenmesi adına önemli gündemler söz konusu olabileceği gibi elinize bir miktar para da geçebilir veya yeni bir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 Ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Aynı zamanda danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.